Bugün 10 Ağustos 2022 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Olak Burcundaki ay güne kararlı ve pratik enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay, Boğa Burcundaki Mars'ta üçgen açı yapacak. Güne başlarken cesaret ve motivasyonumuz daha yüksek olabilir. Yeni girişimlere odaklanabilir, inisiyatif alabiliriz. İş, kariyer ve maddi konularda planlı hareket edebilir, somut ve pratik çözümler üretebiliriz. Öğle saatlerinde oğlak burcundaki ay plütonla kavuşup balık burcundaki Neptünle uyumlu görünüm yapacak otorite kavramlarının üzerimizdeki etkisi artabilir yakın çevremiz ve aile ortamındaki ilişkilerde de duygusal baskılar hissedebiliriz günlük iş ve planlarımızda tutucu ve kararlı davranışlar gözlenebilir daha dengeli olmalı ani tepkilerden uzak durmalıyız sezgilerimiz ve empati yeteneğimiz artacağından çevremizdeki kişilere karşı da daha hassas ve duyarlı davranabiliriz Yaratıcı ilham gerektiren sanatsal çalışmalarda başarı şansımız yükselebilir. Odak burcundaki ay akşam saat 19.39'da Venüs'e yaptığı karşıt açının ardından boşluğa girecek. Ay burç değiştirene kadar kısa bir süre boşlukta ilerleyecek. Bu saatlerde duygusal hassasiyetler artabilir ve yakın ilişkilerde güvensizlikler ve memnuniyetsizlikler oluşabilir. Şartları fazla zorlamadan sakin kalmakta fayda var. Duygusal dengemizi korumaya öncelik vermeliyiz. Ay 21.44'te kova burcuna geçecek.